Çok heyecanlıyım yine. Saçlarım falan yine çok düz her zamanki gibi. Aloha. Aloha. Ay böyle konuşayım ben en iyisi. En rahat olacak. Gel Lucy gel gel. Anaya yardım et. Anaya. Aneyi. Aneyi. Aneyi. Yepyeni bir vlogla karşınızdayım arkadaşlar. Yarın Canan'la çok e, tatlı bir arkadaşım var Canan diye. Onunla Belgrad Ormanı'na gideceğiz ve birbirimize access bar seansı yapacağız, yürüyüş yapacağız. Hatta belki zaman kalırsa ata binelim diye konuştuk. Ben böyle son zamanlarda atlara olan ilgim daha da arttı. Zaten çok severim atları. Ama böyle hani arada onları sevsem, onlarla konuşsam, atlara binsem nasıl olur diye düşünüyordum. Yani çok böyle içimden geliyor. Canan da çok istiyormuş. O yüzden bakalım yarını sizin yani hem kendim hem de sizin için bloklayacağım. Bu arada Canan kim derseniz ben açılışta bahsedeyim, zaten yarın tanışacaksınız. Canan aslında benim e, YouTube'dan beni takip ediyormuş bir süredir. Sonra ben böyle bu Akses eğitimlerini almaya başladıkça işte hani böyle değişik eğitimlere gittikçe biz bir eğitimde karşılaştık, o da aa Kardelen sensin falan böyle. O şekilde hani aslında tanıştık. Demek ki zaten tanışacağımız varmış. Kendisi de bir süredir akses eğitimleri alıyormuş, ile ilgili. Zaten size yarın anlatır yaptığı başka şeyler de var. Ben de böyle bugünden hani yarın 11 gibi buluşacağız, sabahtan belki zamanım olmaz açılışı yapamam diye şimdiden açılışı yapmak istedim. Umarım izlerken çok keyif alacağınız bir vlog olmuştur. Zaten bir günlük bir vlog olacak, hani yarın sadece ne yapıyorsak onları çekeceğim. Öyle. Ondan sonra da bu arada bir Bursa'ya gidip geleceğim. iki arkadaşımla. Onu da büyük ihtimalle vloglamayı düşünüyorum. Zaten çekersem o da kanalda olur böyle birkaç haftaya. Artık ben lafı çok fazla uzatmayayım. Keyifli seyirler dileyim. O zaman görüşürüz. Buluştuk. Cananlar. Evet. Buluştuk. <gülüyor> Şimdi ben size dün biraz anlattım açılışta da şey söyleyeceğim biz dediğim gibi canancığımla diyebilir miyim Arküpcüğümle o kadar memleketimiz var. Ki, <gülüyor> Belge tarlamına gidiyoruz. Şimdi ben 3 e, yıl kadar arkadaşlar. Arkadaşlar demeyi de sevmiyorum hep. 3 yıl kadar Emirgan'da oturmuştum, oradan geçeceğiz. Size orayı da bir göstermek istedim açıkçası. Ve hemen böyle denizin yanıydı, çok küçük bir evdi yani 80-90 metrekare, böyle büyük değildi. Ama bayağı ses geliyordu, o yüzden taşınmıştım. Şimdi geçerken aklıma o geldi, size de göstereyim, bakın. Rota yeniden oluşturuldu. Canan sana da Çok merak ediyorum. Şimdi böyle Emirgan'a doğru ilerliyoruz. Burası Boyacıköy diye geçiyor. Otobüs burada bak çok az yavaşlayarak gidersin arkanda araba yoksa. Şurada sarı ev var ya bak görüyorsun. Ha. Onun en üstün bir altı. Oo, Şurası şita, arkadaşlar. Rengi evet, aynen aynı Orası. Hı -hı. Yürü be Canan! <gülüyor> Kim tutar beni? <gülüyor> Yollarım Fatih'i. <gülüyor> Geldik. Şimdi belki yatarım onu düşür. Evet. Bu kadar şanslı olduk. Evet. Bayağı sakin. Benim yıllar oldu bu arada. En az 10 sene, 15 sene olmuştur gelmedim. Oo, o kadar oldu. Vay. Wow. Oldu. Beni bu arada küçükken babam çok getirirdi. Hep böyle babamla ya. Gelirdik. Evet. Evet. Ne güzel. Eskiden okullar getirirdi. Burası... Hatırlar mısın Canlı? Evet, evet, Hatırlıyorum. Okullar çok sık sık getiriyor. Evet. Hı -hı. Doğru. Biz ortaokulda falan... Spor kulüpleri de gelir buraya. Aynen. Koşu yaparlar. Seni bir çekeyim. Olur. Kendini tanıtmak ister misin ufaktan şöyle minik? Olur. Tanıtayım. İstersen tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> ben seni biraz anlattım nasıl tanıştığımızı falan ama... <gülüyor> <gülüyor> ee, ben... E... Evliyim. Üç çocuk annesiyim. Ee, İspanyolca ve Almanca öğretmeniyim. Ayrıca e, kişisel e, gelişim alanında da e, bazı uygulamalar, seanslar yapıyorum. Access consciousness'ın e, bariz eğitimlerini veriyorum. Seanslarını yapıyorum. Almanca, İspanyolca dersleri veriyorsun özel Almanca, olarak. Almanca, İspanyolca dersleri veriyorum. Özel ders veriyorum. Bir kurumda çalışmıyorum. 5 beş kıta masajı. Beş kıta masajı. Evet. Bayağı şey yapıyorsun sen. yapıyorum. Evet, çok yoğun. Evet. Biz de akses sayesinde aslında evet. tanıştık. Sen beni önceden... Ben senin fanım da... Ya... Yeah. <gülüyor> Ha, YouTube'dan. Ya. Yeah. Evet, sürekli senin YouTube paylaşımlarını dinliyordum. Şey ama e, Abraham dinliyordum. Abraham Hicks. Evet, beni çok etkileden, etkileyen birisi gerçekten. Yeah. Ve onun serisine bayılıyordum. Ya. Yeah. <gülüyor> yeah, tamam, <tamamdım> <gülüyor> Bir de Instagram'dan da e, evet. senin. Çok güzel yoga pozlarını izliyordum. Bu arada biz tanışmadan sen beni takip ediyordun. Tabii ki takip o ediyordum. Çok, çok enteresan Ya <gülüyor> <gülüyor> ve sana mesajlar falan atıyordu. Evet, atıyordum. bana mesaj atıyordu arkadaşlar ve sonra bir eğitimde tanıştık. Işte evet. O şeyde. Karşı karşıya geldi. Evet evet. Ama ben seni sen hani söyleyince hemen Hı -hı. anladım. <gülüyor> Çok aslında demek ki tanışmamız gereken şey evet. yani. Hulya Sotas'ın evet. e, beden sınıfında. Ben Benim de katıldığım oldu, ben ilk canım. sınıf. Yani evet ilk evet. Tuğba Oksal'ın evinde evet, tanıştık. Ya. Böyle kavram aslında görmez böyle kardeşler. <gülüyor> Şimdi şurada yapalım dedi Canan. Ama burası daha önceden değildi çekim Değildi, boştu. Sorduk bakalım izin verirlerse. Gelin, damat çekimler oluyormuş. Ücret ödeyip çekim yapıyormuşsunuz. Şimdi seans için bir yer bulduk. Şöyle göstereyim size biraz uzaktan. Çardaktayız. Canan da sağ olsun mat getirmiş. Üzerine bunu serdik. Yap. Yani birbirimiz önce canlana ben yaparım herhalde, sonra o, o da bana seans, hediyeleşeceğiz. Şöyle çartımı da getirdim, bakın, çok tatlı açık havada hem de bar seansı, bundan daha iyi nasıl olur değil mi? O kadar güzel ki, o kadar güzel ki anlatamam. Şimdi Canan tuvalete gitti, gelecek birazdan. Seansımız neredeyse bitti, sıra bana geçecek. Ondan sonra da yürüyüşümüze başlayacağız. Demin kuşlar geldi ya, size çekemedim hani o sırada ben seans veriyordum diye, yapıyordum diye. Ee, serçeler o kadar yakınımıza geldi ki böyle ayağımın oradaydı. Çok güzeldi. Zaten hani bu doğanın sesi, doğanın sessizliği sizi sarıp sarmalayan o boşluk hissi diyeceğim ama inanılmaz e, içinizi böyle coşkuyla kaplatan, kaplayan o boşluk ve neşe ve sakinlik ve huzur ve dinginlik hali bana çok iyi geliyor. Sadece size söyleyeceğim nacizane birazcık hatrım varsa falan diyormuş. Yani seçiyorsanız arkadaşlar doğada olmaya zaman ayırın. Gerçekten. Ben bunu kendime de söylüyorum, size de söylüyorum. Yani Belgrad Ormanı bence muhteşem. Keşke bunun gibi ormanlarımız, alanlarımız çoğalsa. Hani her yerde, bütün dünyada ve İstanbul'da özellikle. Şehir hayatında yaşayanlar için çok daha kıymetli. Çünkü keşmekeşte insan unutuyor bazen. Burada böyle kendinize geliyorsunuz. Tabi akses ile birleşince de bir ayrı oluyor. Çok güzel. Hava da şansımıza çok çok güzel. Öyle. Çok iyiyim. Çok çok çok iyiyim. Ay çok güzel. Seanslandınız. Nasıl bu kadar şanslı olduk. Müthiş bir açım. En sevdiğim açıdır. Gıdık açısı. <gülüyor> Şahitsiniz başlıyoruz yürüyüş parkurumuza. Şu an saat bu arada 5'e 6 geçiyor. değil <gülüyor> Şimdi seansımızı yaptık. Bayağı e, zaten 1 saat 15 dakika, 1 buçuk saat kadar sürüyor. 2 seans. Sen... Evet, 3, 3 saat. saat sürdü. Aynen. Öyle. Çok iyiyiz. Yürüyoruz. Yürüyüşümüze başladık. Evet, çok keyifliyiz. Benim çok il... Evet, bak. Bence kesinlikle bu arada cilde etkisi var. Özellikle facelift, hani e, ilgilenenler ya da bana böyle instagramdan soranlar oluyor. Evet. Facelift arkadaşlar gençleştiriyor genel olarak yani. Zaten botoks etkisi var 20-30 seans aldıktan sonra kalıcı botoks deniliyor. Evet öyle. De kesinlikle ve e, bütün yaşlanma ile ilgili olan bütün yargılarımızı, bakış açılarımızı eritiyor. Evet. Dolayısıyla yüzümüze de yansıyor. Kesinlikle öyle. Böyle güzel bir gün geçiriyoruz yani ya. Gelin siz de Belgevete Ormanı'na. Evet. Doğada olmak çok iyi. Sen ne düşünüyorsun doğada olmakla ilgili? Başka Kesinlikle ama. doğayla iç içe olmak bize her zaman çok katkılı. Değil mi? Bir aktivite dinse. <gülüyor> ee, çok seviyorum gerçekten toprak, ağaçlar... Ve ben burada de. o kadar çok çeşitli kuşlar ve hayvanlar var ki kirpi gördük. Kirpi, evet sürekli kirpiler çok dolaşıyor kirpiler. evet kuşlar vardı. Çok tatlılar. Uf. Masal. Oh. Sence ağaça sarılmak nasıl bir duygu? Ya. Çok güzel bir soru. Ben çok seviyorum. Evimde hissediyorum kendimi. İnanılmaz bir duygu. çok, Yani onun bilgeliğine böyle şükran, minnet, huzur, ağlayasım geliyor yani. Çok Hı -hı. kelimelerle tarif edebileceğim bir duygu. Evet. Evet, 500 metre ilerlemişiz. <gülüyor> Bayağı birçok <gülüyor> saat <Beş İlerlemişiz. gülüyor> Gerçekten. Nasılsın? Bence de. Yağmur başladı. Bu arada biz dönüyoruz. Tam zamanında. Buradan su içiliyormuş. Çok temizmiş. Sen içecek misin su? Evet. Tabii ki. Tabii kızı. Kaynak suyu. Ayy ne güzel böyle hep köpeklerim mama bırakıyorlar arkadaşlar çok tatlılar ya. Canan gördüm hep mamalar var. Evet evet. Çok tatlılar ya bıraksınlar tabi ya ne güzel. Evet Canan'cım hafiften daha günümüz bitmedi daha var ama gün sonu raporu alacak olursak evet. nasıl geçti bugün sence? Bu arada inanılmaz tersi ışıkta mısın? Hayallerimizin sana? de ötesinde geçti çok güzeldi. seansı yaptık birbirimize. Ondan sonra, <gülüyor> <Ben seni> arıyorum. <gülüyor> Ondan sonra da seanstan sonra yürüyüşümüzü yaptık. Evet. Şimdi karnımız acıktı. Evet, çok ben o kadar açım ki biraz daha durursam muvi olacağım biliyorum. <gülüyor> evet. Canım aşure istiyor beni. Çok. Evet. Emirgana gidiyoruz. Evet. Çişe. Evet. Reklam yapmış dayanır. gibi olduk ama olsun artık. <gülüyor> evet. Aşırı, aşırı aşure istiyorum. Ben Bakalım. de çorba. Sen Bakalım. de çorba içersin. Hı hı. Bu arada benim anneannemin aşuresi çok güzel olur. Bayılırım anneannemin Oo. aşuresine. Hiçbiri onun e, eline su dökemez denir Doğrudur. değil mi? Ha, evet. ha. Ellerine sağlık. Şunu bu arada var. dur size de göstereyim. Bak şunu soracağım. Şu. Palamut. He doğru. Palamudu. Demin işte bunlar hep ha, döküldü. Evet. Ben dedin ya ağaçtan ne dökülüyor. Geldim. İzlediğiniz için kocaman kocaman ve tabii ki de varlığınız için kocaman mahalo diyorum. Bunun yanı sıra umarım izlerken keyif aldığınız, sizi böyle gülümseten ve doğada olmaya hasret olanlarınız için de biraz böyle o doğayı size hani ayaklarınıza getiren bir vlog olmuştur. Gerçekten arkadaşlar hani ben Belgrad Ormanı'ndayken de şey düşündüm. Zaten bunu paylaştım sanırım yani doğayla ilgili böyle bayağı konuştum sizinle ama... E, o kadar da uzak değil yani en azından benim yaşadığım yere hani bir saat uzaklıkta trafikle falan ya da hadi bir buçuk saat diyelim. Hadi iki saat bile olsa değer yani o doğada bir saatlik yürüyüş, iki saat yani ne, ne kadar yürümek isterseniz çok iyi geliyor. Gerçekten o ormanın enerjisi, alanı, sessizliği bana çok iyi geldi ve tabii ki de bunun canlanla olması da ayrıydı çünkü... Birbirimize çok katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum ve böyle arkadaşlıkları da çok seviyorum. Ona da buradan kocaman mahal diyorum ve artık bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bu arada ışık yani saat şu an 6.30 falan civarı ve hani Ekim ayındayız neredeyse. Eylül sonlarındayız o yüzden hani hava artık erken karardığı için... Işığı kaybetmeden hazır da dün zaten video çektim kapanışı da yapayım dedim. Bu bilgilere sizin hani ihtiyacınız var mı? Bunları sizin bilmeniz gerekir mi? Belki de hayır ama işte ben de böyle biriyim benim de aklım beynim ee, böyle çalışıyorum arkadaşlar ben de o yüzden bunları da sizinle paylaşıyorum. Ee, bu arada Instagramdan takip etmek isterseniz buraya da buraya bir yerler Instagram'ımı bırakıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz ve böyle videoların hani sadece vlog gelmiyor zaten bir süredir takipteyseniz hani biliyorsunuzdur böyle değişik değişik konularda bir sürü videolar var kanalda. Abone olmayı ve takipte kalmayı hatırlarsanız çok sevinirim. Her hafta Cuma günleri genel olarak video geliyor. Bilenler bilmeyenlere duyurabilir diyorum. Ve haftaya bambaşka bir videoda artık blog mu olur, başka bir video olur. Ben stoklu gidiyorum hani biraz yani takip edenleriniz zaten biliyordur. Bakalım diyeceğim. Haftaya görüşmek üzere. Bu arada ışık böyle çok güzel oldu sanki ya. Ben bayağı beğendim. Arkası biraz dağınık duruyor ama... ...şurada mesela kafası tam gözükmüyor benimce. Canım beyaz kaplanımın ama olsun. Neyse, haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Bu arada seanstan çıktım. Enerjim böyle daha da yüksek. Bir seans verdim. Akses Bars beden Proses seansı. Eskişehir'de de bir takipçim bana ulaştı. Oradan seans almak isteyen biri vardı. Ona da seans vereceğim. Aklınızda olsun ben böyle Türkiye'yi geziyorum arkadaşlar. Hani seans vermeye gitmiyorum Eskişehir'e ama gitmişken o arkadaşımıza da yazdım. Onunla da böyle tarih kararlaştırdık. Yani Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Eğer seans almak isterseniz Bars ya da Beden proses seansları yazabilirsiniz. Neden olmasın? Bu dünyada her şey mümkün ve bundan daha iyi nasıl olur diyorum. Tamam artık kapatıyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Oy çok mutluyum ya gerçekten yani bu seans aldıkça ve seans verdikçe daha doğrusu alıp kabul ettikçe ve hediyelendirdikçe diyeyim bambaşka kapılar açılıyor. Sizde havadisler nasıl? Sizde ne var ne yok? Ee, siz nasılsınız? Ara ara size soruyorum. Nasıl olduğunuzu genelde niye yorumlara yazmıyorsunuz arkadaşlar? Laf, lafın gelişi sorduğumu belki düşünüyorsunuz. Gerçi yazanlarınız oluyor ama herkes yazabilir yorumlara nasıl olduğunu yani merak ediyorum sizi ve önemsiyorum da. Bunu da böyle bilmenizi isterim. Görüşürüz.